Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı briefing odası özel bölümü de 24'te. Başbakan Erdoğan'ın Obama ile gerçekleştireceği görüşmenin detayları, Türk-Amerikan ilişkilerinin yapısı ve ulaştığı nokta, Suriye'de devam eden iç savaş konusunda iki ülkenin tavrı, stüdyo konukları ve ABD'den canlı bağlantılarla briefing odası özelde. Briefing odası Perşembe saat 20.15'te 24'te.